Arkadaşlarım selamlar ben Seymeli Hoca 2023 AYT Matematik Kampı'nın 12. videosuyla karşınızdayız Konu ekranda da görünüyor 2. dereceden eşitsizliklere geçiyoruz bugün Denklemleri bitirdik arkadaşlar Small'unu, medium'unu, large'unu bütün testleri çözdük Hem sana kolay sorular hem orta düzeyde sorular hem de zor düzeyde soruları göstererek artık 2. dereceden denklemlerle alakalı aklında herhangi bir soru işareti kalmamasını sağladım. İkinci dereceden eşitsizliklere geçerken de iki partta işleyeceğiz arkadaşlarım ee, bu konuyu birinci ve ikinci video şeklinde daha sonrasında yine small, medium, large testlerini çözeceğiz. Şimdi eşitsizliklerin ilk videosunda arkadaşlar hemen size şuradan da göstermek istiyorum eşitsizliklerde sevgili arkadaşlarım sayfa numaraları 34, 35 ve 36 numaralı sayfalar olacak. Bugün kitabımızdan bunları işleyeceğiz ve 36. sayfanın hemen sonunda 37. sayfaya başlarken bir tane daha örnek var Orada 25. örnek ee, Hani kamp programında sayfa numaraları 34 35 36 yazıyor ama 37. sayfanın burasındaki o tek örneği de atlamayacağız onu da çözeceğiz Toplam 25 tane örnek çözmüş olacağız Bu 25 tane örnekten sonra ve tabii ki konu anlatımlarından sonra Artık senin eşitsizliklerle alakalı kafamda hiçbir soru işareti bırakmayacağım Tamam Yani hocam bu mümkün mü diye sorarsan evet mümkün hiç sıkıntı değil Göreceksin eşitsizliklerle alakalı kafanda bir tane bile soru işareti kalmayacak. Evet, şimdi eşitsizliklere başlayacağız. Abone olduysanız, videoyu beğendiyseniz beni çok mutlu etmiş olursunuz. Şimdi geçelim dersimize. Evet, arkadaşlarım. Şimdi eşitsizliklerle alakalı burada size... Güzel böyle sizle konuşuyormuşçasına da e, bazı cümleler kuruldu kitapta. Denklem versiyonunu çözerken ikinci dereceden ifademiz hep başka bir ifadeye eşitti. Bakın eşitti tırnak, tırnak işareti içerisinde söylüyorum. Neden? Çünkü arkadaşlar hani o artık eskide kaldı. Denklemlerde biliyorsunuz ki hep eşit olarak veriyorduk. Ama burada hiçbir şeyi eşitlemeyeceğiz arkadaşlar. Eşit olduğu bazı durumlar olacak fakat yine de eşitliğin yanında farklı ifadeler kullanacağız. Şimdi ise eşit olmama durumlarını ele alacağız. Eşit değilse arkadaşlarım matematikte iki çokluk birbirine eşit değilse ya biri diğerinden azdır ya da biri diğerinden daha fazladır. O halde buradaki eşitsizliklerimiz küçüktür, büyüktür. Şuna küçük eşit demeyelim arkadaşlar. Doğrusu küçük veya eşittir. Bu da büyük veya eşittir olacak. Yani üniversitedeki soyut matematik dersinde bununla alakalı hocalardan baya bir azar işitmiştik açıkçası. Küçük eşittir, büyük eşittir. Küçük eşit ne? Yani küçük mü eşit mi? Küçük veya eşittir, büyük veya eşittir tarzında kurarsanız cümleleri doğru bir şey yapmış olursunuz. A sıfırdan farklı ve A, B, C birer reel sayı olmak üzere. A x kare artı B x artı C ifadesi sıfırdan bakın küçüktür, büyüktür, küçük veya eşittir, büyük veya eşittir. İşte burası artık ikinci dereceden bir ifade olduğu için biz bu eşitsizliğin isimlerine, buradaki eşitsizliklerin isimine... Eşit olmama durumlarında ikinci dereceden bir bilinmeyenle eşitsizlik diyeceğiz arkadaşlarım. Peki bu eşitsizlikleri çözerken işaret tablosundan faydalanacağız. Neden tablo çiziyoruz? Aklımız karışmasın diye. Yoksa bu bir yöntem falan değil. Yani aklından da çözebilirsin ama kafamız karışmasın diye bunu yapıyoruz. İşaret tablosunu gösteriyoruz. Şimdi işaret tablosu çizilirken de verilen ikinci dereceden fonksiyonun hangi sayı aralığında Pozitif, negatif, sıfır olduğunu temsilen gösteren tabloya işaret tablosu diyoruz biz. Mesela fx ikinci dereceden bir fonksiyon olmak üzere fx'in işaret tablosunu çizmek için aşağıdaki adımları uygulayacaksın. İlk yapman gereken fx'i sıfıra eşitleyen kökleri bulmak arkadaşlarım. Köklerin varlığını yokluğuna ihtiyaç duyarsan da onun nasıl yapıldığını biliyordun. Diskriminanta bakıyorsun, deltasına bakıyorsun. İşte delta sıfırdan küçükse ayrı durumlar var, delta sıfırdan büyükse farklı bir durum, delta sıfır eşitse farklı bir durum söz konusu. İkinci adımda tabloyu bu şekilde kökleri bulduktan sonra fx'in baş kat sayısı yani a, şuradaki a'dan bahsediyoruz arkadaşlarım baş kat sayı. fx'in baş kat sayısı pozitiflik negatiflik bakımından incelenir. Eğer pozitifse sağ taraftan pozitifle başlıyorsun tabloya işaret koymaya, negatifse de negatifle başlıyorsun, eksiyle başlıyorsun. Ve en son tablo çizilir. Tablo çizildikten sonraki yorumumuzu da zaten birazdan göstereceğiz. Şimdi 2x kare eksi 5x eksi 12 sıfırdan küçük eşitsizliğinin işaret tablosunu oluşturalım beraber. İki adet kökümüz var. Bunlar eksi 3 bölü 2 ve 4 arkadaşlarım. Şöyle ki 2x x diye ayırırız biz bunu. Yani 2x kare eksi 5x eksi 12 eşittir 0 yaptık. Burada 2x'e x diye ayırdık. Burayı da eksi 4'e. Artı 3 diye ayırırsanız çarpımları eksi 12. Bakın şu şekilde çarpıyorum. Eksi 8x artı 3x daha eksi 5x gelecektir. Demek ki köklerimiz eksi 3 bölü 2 ve 4. Daha sonrasında ben bu kökleri şuradaki sayı doğrusu üzerine gösteriyorum. Sayı doğrusu üzerine gösterdikten sonra da şu şekilde tabloyu oluşturabilmek adına zaten bunlar var diye bunun ismi tablo. Bu şekilde çizgilerinizi çekiyorsunuz. Sonra gel gelelim şu kısma. Bak burada ne var? Küçüktür var. Eşitlik yok. Yani küçük veya eşittir değil. Sadece küçüktür. Eşitlik olmadığı için de Bunların içlerini boş bırakıyorsunuz. Buradaki notumuz da var. İçlerini boş bıraktınız. Daha sonra artık birinci adımı bitirdik ya. İkinci adımda şundan bahsediyoruz. Hemen baş kat sayısına bakıyorsunuz. Bunun baş kat sayısı kaç? 2. 2'nin nasıl bir sayı? Pozitif bir sayı. Pozitif olduğu için de buradan pozitifle başlıyorsunuz. Sol tarafa doğru hareket ediyorsunuz. Bakın bir tane kök gördünüz. Eksi diyorsunuz. Bir tane kök gördünüz. Artı diyorsunuz. Artı, eksi, artı. Bizden neresi istenmişti? Sıfırdan küçük olan yerler. O halde arkadaşlarım biz burada şu kısmı tarayacağız. Ve bizim eşitsizliğimizin çözüm kümesi şudur diyeceğiz. X'ler elemandır. Bakın bunlar dahil olmadığı için açık aralık kullanacağız. Eksi 3 bölü 2 ile 4 açık aralığı benim bu eşitsizliğimin çözüm aralığıdır, çözüm kümesidir diyebilirim. Umarım anlaşılmıştır. Şimdi devam ediyorum birinci örnekle x eksi 4 çarpı 2 eksi x. Bakın bize mis gibi çarpanlar ayırmış vermiş. Şu kısmın kökü 4. Bu kısmın kökü ise 2. 2'yi ve 4'ü sayı doğrusu üzerinde sevgili arkadaşlarım gösteriyoruz. Şu şekilde ve daha sonrasında bunları bu şekilde uzattınız. Uzattıktan sonra baktınız eşitlik var mı burada? Var. O halde bunların içlerini dolduruyoruz. İçlerini doldurduktan sonra ise şuna bakıyorsunuz. Baş katsayı. Şimdi bakın buradaki x'in katsayısı artı buradaki x'in baş kat sayısı eksi. Artıyla eksinin çarpımı eksi yaptığı için buradan eksiyle başlıyoruz. Kök gördüğünüz artı kök gördüğünüz eksi. Ve benden neresi istenmiş sıfırdan büyük veya eşit olan yerler istenmiş. O halde pozitif yerler isteniyordur diye bu kısmı tarayacaksınız. Ve bizden çözüm kümesi istenmişti. X elemandır ikisi de dahil olduğu için kapalı alıp kullanacaksın. 2 ve 4 kapalı aralığı diyeceksin cevabımıza. İkinci örneğimize hemen hızlıca bakalım. x kare 8x 20 büyüktür 0 ikinci dereceden eşitsizliğinin çözüm aralığında bulunmayan kaç tane x tam sayısı vardır diye sorulmuş. Hemen bunu köklerini buluyorsun. x'e x diye ayırdınız burayı. Burayı da eksi 10 artı 2 diye ayırırsanız çarpımları eksi 20 toplamları 8'i verecektir. Ve köklerimiz gördüğünüz üzere bir 10 bir de eksi 2 arkadaşlar. Bunların eksilileri kökler oluyordu. Hemen sayı doğrusu üzerinde eksi 2 ve onu sıraladınız. Şu da bizim sayı doğrumuz olsun. Sayı doğrusundan sonra tablomuzu çiziyoruz artık. Eşitlik var mı? Bakın gördüğünüz üzere eşitlik yok. O halde içlerini de boş bırakıyorsunuz. Peki ikisin katsayısına artı. O halde artı ile başladınız, eksi ve artı diye devam ettiniz. Bizden sıfırdan büyük olan bölgeler istendiği için de şu kısım benim çözümümdür ve bu kısım benim çözümümdür diyeceğiz. Şimdi tüm sayı doğrusu üzerinden düşünürseniz. Eksi sonsuzdan eksi 2'ye gelene kadar ve ondan itibaren sonsuza gidene kadar sevgili arkadaşlarım x'ler sağlıyor. Sağlamayan x'ler nerede? Bakın şunlar da dahil olmak üzere sağlamayan x'ler işte burada. Kaç tane x tam sayısı vardır diye sorulmuş. Eksi 2'den, hop 10'a kadar kaç tane tam sayı varsa cevap o olacak. Biz bunu nasıl buluyorduk? Son terimden ilk terimi çıkarıp üzerine 1 ekliyorduk arkadaşlarım. O halde 12 artı 1'den toplam 13 tane tam sayı vardır. Bu eşitsizliği sağlamayan diyoruz. Evet gençler 3. örneğimizdeyiz. x kare eksi 6 x artı 9 büyük veya eşit 0 eşitsizliğini sağlayan en geniş aralığı bulunuz. Bakın x'e x diye ayırdım. Bu kısmı da eksi 3 ve eksi 3 diye ayırırsanız ki zaten x eksi 3'ün karesi olduğu da aşikar. x eksi 3'ün karesi büyük veya eşittir 0. Şimdi bunun kökünü arkadaşlarım 3. Yalnız 3 nasıl bir kök? Çift katlı kök diyeceğiz burada 3'e. Neden 3'e çift katlı kök diyoruz? Aslına bakarsanız özel bir isim takmanıza gerek yok. Şundan kaynaklı çift katlı kök diyoruz. Bakın sayı doğrusu üzerinde gösteriyorum şimdi. Bir 3 var. Tamam kök. Başka kök yok ama biliyorsunuz ki ikinci dereceden denklemlerde ben size bunu çok iyi öğrettim. Dedim ki iki tane kökümüz var. Yalnız çözüm kümesinin içerisine bu kökler aynı anda yazılamadığı için çözüm kümesi tek elemanlı diyoruz. Ama unutmayın, iki tane kökümüz var ve bu köklerin ikisi de 3. Yani arkadaşlar, içleri de dahil olduğu için bakın eşitlik var. Bir tanesini şöyle gösterdim. Diğer kökü de böyle gösterdim. Bakın size iki tane kök oluştu. Yani bunu ezberlemenize gerek yok. Çift katlı kökte ben buraya iki tane nokta koyacağım. Haddir lan oradan. Öyle bir şey yok. Tamam? Aslına bakarsanız olay şu. Bu tamamen ezber yöntemidir. Ben buna karşıyım. Aslında olay tamamen şu. İki tane köküm var. İkisi de üç. O zaman birinci kökü böyle gösterdim. İkinci kökü de böyle gösterdim. Başka bir açıklaması, başka bir mantığı yok bunun. Şimdi gelelim şu muhabbete. Hani tek katlı köklerde işaret değişir de. Eee çift katlı köklerde işaret değişmez. Ben diyorum ki yine hadi lan orada. Bakın arkadaşlar. Olay çift katlı kökte işte ezber değil yani. Hani iki tane gördünüz. O zaman işaret değiştirmeyecek. Devam. Bir tane gördüğünüz işaret değiştirir Artı eksi eksi böyle bir şey yok Bu tamamen ezber Hemen şunu yapıyorsunuz x karenin kat Pozitif değil mi? E tamam Artı ile başladım İşaret gördüm bak kök gördüm Ne olacak? Eksiye dönecek Eksiden sonra bir tane daha kök gördüm Artıya dönecek İşte arkadaşlar bu çift katlı köklerde işaret değiştirmez muhabbeti de buradan geliyor zaten artıyken artı diye yolumuza devam ediyoruz Neden? Çünkü burada iki tane kök var artıyken eksi yaptı, eksi iken artı yaptı ve artı diye yolumuza devam ettik. Olay tamamen bu. Başka hiçbir halt değil. Şimdi o halde sağlayan en geniş aralığı bul demiş ya. E şimdi biz nereleri istiyoruz? Pozitif bölgeleri istiyoruz. Pozitif bölgelerse e burası pozitif ve bu taraf da pozitif ve aradaki de zaten içi dolu olduğu için sağlıyor. O zaman arkadaşlar bizim çözüm kümemiz tüm reel sayılar olacak deriz. Şimdi devam edelim dördüncü örneğimizde. Bu. bu arada... Burada tablo çizmenize de lüzum yok. Siz bunu basit eşitsizlikler 9. sınıf basit eşitsizliklerde de bunu çözmeye gördünüz. Normal şartlar altında şunu deyip geçebiliriz. Ya işte x8'i 3'ün karesi değil mi bu? Evet. E bu her daim sıfırdan büyük hatta en kötü ihtimalle sıfıra eşit. Zaten bize de demiş ki sıfırdan büyük veya sıfıra eşit demiş. O halde tüm realsellerin sağladığını tablo çizmeden de görebilirdiniz. Sadece şuradaki çift katlı muhabbetini anlatabilmek için bu örneği buraya koydum arkadaşlar. Şimdi devam. Daha özgüvenli çözelim artık. Bakın x eksi 2'nin dördüncü kuvveti ve x 3'ün küpü küçüktür sıfır. Eşitsizliğini sağlayan en geniş aralığı bulunuz. Buranın kökünü arkadaşlarım 2, buranın köklerine 3. Şimdi buranın kökü 2 ama burası dördüncü kuvvet olduğu için aslında o ikilerden 4 tane var. 4 tane olduğu için de işte bundan kaynaklı çift katlı kök diyoruz biz. O halde arkadaşlar 2'yi ve 3'ü gelin biz sayı doğrumuzda gösterelim. Gösterdikten sonra şunları atalım. Bakın burada 3'ten kaç tane var? 3 kökünden kaç tane var? 3 tane var. Yani tek adet var şimdi bakın Aslında yine mantık olarak şunu söylüyoruz normal şartlar altında Burası sıfırdan küçük bir eşitlik olmadığı için ben buraya iki tane koyacaktım buraya da tek katlı kök olduğu için bir tane koyacaktım ve diyecektim ki x'in katsayısı pozitif x'in katsayısı pozitif artı eksi çift katlı da işaret değiştirmez eksi diye devam eder ve bizden sıfırdan küçük bölgeler istendiği için şurası ve şurası istenmiştir diyeceğiz ve artık şunu yapıyoruz X'ler elemandır. Eksi sonsuzdan 2'ye kadar, pardon 3'e kadar, 3'e kadar ve bundan da eksi sonsuzdan 3'e kadar olan bölgede 2. Bunu sağlamadığı için neyi çıkaracağız? 2'yi çıkaracağız. Şimdi olay bu. Aslına bakarsanız şuradaki mantığı tekrardan göstermek istiyorum. O mantığı iyice kavrayın ki bir daha asla ama asla hata yapmayın arkadaşlar. Ben sizden bunu istiyorum. X-2'li 4. kuvvetinde 2 kökünden kaç tane var dedim. 4 tane kök var orada. O halde aslında bakarsanız 1, 2, 3, 4 diye göstereceğiz. 3 kökünden de 3 tane var çünkü küpü demiş. O halde burası da 3 tane. Bakın neyle başlamışız? artı ile başladık. Artı, bakın kök gördüm eksi, kök gördüm artı, kök gördüm eksi. Eksiye devam ettim. Kök gördüm artı, eksi, artı, eksi, eksiye devam ettim. Aslında o 2 tane eksi, arka arkaya olan 2 tane eksinin gelmesinin sebebi bu. Artıdan sonra işaret değiştirmesinin sebebi de... Bu arkadaşlar burada tek adet kök olması burada çift adet kök olması. Ve bundan kaynaklı da burayı ve burayı tarayıp yine aynı cevabı tabii ki de söyleyebilirsiniz. Ama tabii mesela bazı sorularda 1998. kuvvet falan diyor 1998 tane nokta koymayacaksın sen oraya. Ki ben de zaten bu soru, bu aşamadan sonraki sorularda artık isterseniz 8. dereceden kök olsun. Ben yine ona çift katlı kök vardır diye sırf gösterim açısından bunu kullanacağım. Ama dediğim gibi ezber yapmayın. Ezberlenilen şey unutulur ama öğrenilen şey asla ama asla unutulmaz. Tamam. Devam. Örnek 5. 3x-1 çarpı 9x kare eksi 1 sıfırdan küçük. Şimdi bak. Şurası zaten 3x-1 değil mi? Yan tarafa bakıyorsunuz. 9x kare 3x'in karesidir. 1 Bir de 1'in karesidir. O halde aslında 2 kare farkı var. Yani 3x-1 çarpı 3x artı 1 diyeceğiz. Biz buraya sıfırdan türü seçtik. Şimdi bakın. Şununla şunun çarpımı... Bize 3x eksi 1'in karesini verecektir. 3x eksi 1'in karesi çarpı diyorum 3x artı 1 0'dan küçüktür. Şimdi buranın köküne 1 bölü 3. Peki buranın köküne Eksi 1 bölü 3. Yalnız buranın kökü 1 bölü 3 ama karesi olduğu için çift katlı kök vardır diyoruz. Ve eksi 1 bölü 3 ile 1 bölü 3'ü sayı doğrusu üzerinde gösterdikten sonra negatif olduğu için tabi ki eksi 1 bölü 3'ü sol tarafa yazdım. Daha küçük çünkü. Daha sonrasında eksi 1 bölü 3 tek katlıydı. Bir bölüşte çift katlıydı arkadaşlarım eşitlik olmadığı için içlerini doldurmadım ne ile başlayacağım Peki bakın 3x'inin katsayısı pozitif 9x karenin katsayısı pozitif artı ile artının çarpımı ile başlıyorum çift katlı gördüm kök e, işaret değişmedi tek katlı gördüm işaret değişti benden sıfırdan küçük olan bölgeyi istemişti sıfırdan küçük olan bölge Burası olduğu için artık cevabımız bellidir x'ler elemandır eksi sonsuzdan nereye kadar eksi 1/ 3'e kadar diyeceğiz Sevgili arkadaşlarım cevabımız bu olacaktı Evet, 5. örneğimizi ve aynı zamanda 34. sayfamızın da çözümlerini bitirmiş olduk. Konu anlatımını bitirdik. Sayfanıza şöyle uzaktan bakın. Böyle dolu dolu görünüyorsa ne mutlu sizlere. Hadi bakalım, 35. sayfamızdayız ve Px bölü Qx biçimindeki ifadelerle eşitsizlik çözümleri diyoruz. Şimdi yukarıda gördüğünüz üzere hiçbir şekilde paydalı bir ifademiz yoktu yukarıdaki 5 tane örneğin hiçbirinde. Ee, en kötü bu ifadeler çarpılıyordu. Bu ifadeler çarpılırken gayet basit de olaylar. Aslına bakarsanız yine basit. Buradaki bölüm ifadesinde de basit olacak. Fakat burada bazı detaylar var. O detayları sizinle paylaşacağım. Sırf bu yüzden sevgili arkadaşlarım böyle bir konu başlığı attım. Şimdi Px bölü Qx sıfırdan küçük, büyük, küçük veya eşit, büyük veya eşit olabilir. Bu şekildeki eşitsizlikler çözülürken dikkat ediyorsun. Ayrı ayrı hem payı hem de paydadaki çarpanları sıfıra eşitliyorsunuz. Sıfıra eşitledikten sonra kök tablosunu çiziyorsunuz. Kök tablosu çizildikten sonra Qx'i sıfır yapan yani paydayı sıfır yapan x değerleri sevgili arkadaşlarım çözüme dahil edilmez. Yani işaret değiştirmemize falan yardımcı olur mu? Tabii ki. Sonuçta o bir kök. Ama paydanın kökü. Paydanın kökü olduğu için içlerini daima boş bırakacaksın. Şuralarda eşitlik olsa dahi. Tamam. Tek olayı bu. Paydanın sıfır yapan değerleri Şimdi mesela örnek 6'ya bakalım x eksi 1 bölü x eksi 7 üst tarafın kökü 1 alt tarafın kökü 7 daha sonrasında gittin 1 ve 7'yi burada tablo oluşturacak şekilde sayı doğrusu üzerinde gösterdin ve sonrasında gördüğünüz üzere küçüktür diyor ya bak paydanın kökü olduğu için bunun içi zaten boş olacak 7'nin burası da küçüktür olduğu için içi boş olacak Peki x'in kat sayısına baktım artı x'in kat sayısına baktım artı artı bölü artı kaç yapar artı yapar. O halde artıyla başladınız tek katlı kök eksi tek katlı kök artı dediniz. Bizden istenen yer sıfırdan küçük olan bölge olduğu için şurayı taradınız ve dediniz ki benim x dedim artık kesinlikle de kesinlik 1 ile 7 açık aralığında olacak dediniz. Cevabımız bu olacaktı sevgili arkadaşlarım. Bize demiş ki farklı x tam sayılarını toplamayacağız cevabımız bu değil. Buradaki farklı x tam sayıları nelerdir arkadaşlar? 2 var 3 var. 4 var 5 var ve 6 var İşte bunların toplamı istenmiş Ortadakini sayı dediği çarparsanız toplamını bulursunuz yani toplamımız 4 kere 5'ten 20 yapacaktı Hayırlı uğurlu olsun cevabımız 20 sevgili arkadaşlar geçtik 7 diye x 2 ile 4 eksi x'i çarp ve bunu x 6'ya böl. bu ifadenin sıfırdan büyük veya eşit olduğu yerler nerelerdir bunu bul ve buradaki sağlayan x doğal da toplamını istemiş bizden şimdi şuranın kökü 2 buranın kökü 4 ve buranın kökü de 6 arkadaşlarım. Hemen sayı doğrusu üzerinde 2'yi, 4'ü ve 6'yı gösterdiniz. Daha sonrasında sayı doğrusunu çizip tabloyu oluşturdunuz. Şimdi bakın. Alttaki 6 yani paydanın kökü 6 olduğu için bunun için her halkada boş. Üstekilere bakıyorsunuz, eşitlik olduğu için bunların içini dolduruyorsunuz. Bu hareketi yaptıktan sonra hemen gidiyorsunuz. 2'nin katsayısı artı, 2'nin katsayısı eksi, 2'nin katsayısı artı. Artı ile eksinin çarpımı eksi, eksinin artıya bölümü eksi olacak. Demek ki burada eksi ile başlayacağız. Kök gördüm artı, eksi, artı dedim. Bizden istenen yer sıfırdan büyük veya eşit yerler olduğu için bizim çözüm kümemiz burası ve burasıdır arkadaşlar. Pekala buradaki doğal sayıların toplamı sorulmuş den önce hangi doğal sayılar var? 0 var, 1 var. 2 de sağlıyor mu hocam? Evet sağlıyor çünkü içi dolu. O halde 0 artı 1 artı 2 dedim. Artı devam ediyorum yoluma. Bir de şuradaki doğal sayıların toplamı. Bakın burada bir 4 var sağlayan. Bir de burada 5 var ama 6'nın içi boş olduğu için onu almayacağım. Yani 4 artı 5'i bulacağım bir de. 4 artı 5 9 yapar. Şurada bir de 3'ümüz var. 9, 3 daha cevabımız 12 olacaktı diyebiliriz sevgili gençler. Geçtim 8'e. Hemen dalıyorum kökleri bulmaya. Bak bunu çok iyi dinle. Şurası 1 arkadaşlar. Tamam kökü. Buranın kökü eksi 6. Şuranın da kökü eksi 1 ve artı 1. Tamam. Şimdi dikkat edin. Gördüğünüz üzere buradaki 1 diye kökümüz vardı. Aynı kök aşağıda da var. O halde bunlar çift katlı kök gibi davranacaktır. Çünkü neden? 2 tane var. O halde ben hemen şunu yapıyorum. Sayı doğrusu üzerinde sıralıyorum. 6, eksi 1 ve 1. Daha sonrasında bu sayı doğrusunu çizdim ve tablomu oluşturdum. Bakın çok basit. Çok ama çok basit. Hemen diyoruz ki. Bunların içlerinin doluluğuna boşluğuna göre ayarlayalım. Bakın paydanın kökleri eksi 1 ve 1'di. Paydanın kökleri her zaman içleri boş olacaktı. Bu 1, 2. Daha sonrasında da diyorum ki. Üst tarafta bir 1 diye köküm var. Ve burada eşitlik olduğu için bunun içi dolu olacak. Ve eksi 6 diye bir kökümüz var. Üst tarafta bunun da içi dolu olacak. Neden eşitlik var çünkü. Şimdi gelin ne ile başlayacağız artı ile mi mi ona karar verelim bakın burası artı artı artı o halde artı ile başlıyorum çift katlı kök var değişmez artı tek katlı kök eksi ve te e tek katlı kök artı dedim sıfırdan küçük veya eşit olan yerler nereler arkadaşlarım bakın şurası pardon özür dilerim şu kısım şimdi sevgili arkadaşlar sıfırdan küçük olan yerleri işaretledik buradaki sağlayan x tam sayılarının toplamı istenmiş bizden Hocam buradaki 1 de sağlıyor mu? Hayır sağlamaz. Neden? Çünkü 1'in bakın burada paydayı 0 yaptığını söylemiştik. Dolayısıyla 1'i alamazsınız buranın içine kadar dolu olsa da. Çünkü paydayı 0 yapıyor. Paydayı 0 yaptığı için de üst tarafta da 0 yapan bir ifade var. 0 sıfır bölü 0'dan belirsizlik gelir. E hocam üstteki x eksi 1 ile yani şöyle. Bak şimdi ben senin aklına gelebilecek... Ee, sıkıntıları şuraya sıralayayım Hocam alt tarafı x-1 ve x-1 diye Çarpanlarına ayırdıktan sonra x-1'leri Götürseydik ya böylelikle bir orayı Sıfır yapmazdı diyebilirsin Ama demeyeceksin neden çünkü Eşitsizliklerde sevgili arkadaşlarım Sakın ha sakın Sadeleştirme madereleştirme yapmıyorsunuz Bu yasak size tamam Sadeleştirme elinizin gittiğini Biliyorum içinizin Cız ettiğini biliyorum buraya böyle Kalemin gidip cort cort diye Çizmeniz böyle e, i̇çiniz gittiğini biliyorum ama Bunu yapmayın arkadaşlar tamam eşitsizliklerde Eşitsizliklerle sadeleştirme yapmıyoruz Peki Şu aralıktaki tam sayıların toplamı istenmişti Bakın eksi altının içi dolu olduğu için Eksi altıyı aldım Eksi beş Eksi dört Eksi üç Eksi iki Bakın eksi biri almıyorum çünkü içi boş İşte bunların toplamı sorulmuş arkadaşlar Toplayalım Yine sıralı olduğu için ortadakinin 5 katı diyebiliriz. 5 tane sayımız var. Eksi 4 kere 5 de bizim cevabımız eksi 20 olacaktır diyebiliriz. 9. örneğimiz. x kare eksi 5x eksi 14 çarpı x kare eksi 4x artı 4 bölü x kare eksi 5x. bak 0'dan küçük veya eşit demiş. Bu eşitsizliği sağlayan x tam sayılarının toplamı isteniyor. Öncelikle burayı x'e x ve burayı da eksi 7'ye artı 2 diye ayıralım. Yazıyorum. x artı 2 çarpı x eksi 7 yaptı. Yan tarafta ise gördüğünüz üzere x 2'nin karesi mevcut arkadaşlar. x 2'nin karesi yazdım. Bölü diyorum. Alt tarafta ise x parantezin alırsanız x parantezinde x 5'imiz var. Şimdi üst tarafın kökleri. Buranın kökü eksi -2, buranın kökü 7, buranın kökü 2 ama çift katlı kök. Hemen yıldızımızı koyalım. Unutmayalım çünkü neden çift katlı kök karesi var. Buranın kökü 0 ve buranın kökü 5. Şimdi bu kökleri gene sıralayalım. En küçük kökümüz eksi -2. Sonra 0 var. Sonra 2 var. Sonra 5 ve sonra da 7 var. Hepsini doğru bir şekilde sıraladıktan sonra işaret tablomuzu oluşturuyoruz arkadaşlar. Buralara dikkat. Buralara dikkat. Şimdi 0 ve 5'in zaten içleri boş olacak. Tamam neden? Çünkü paydanın kökleri. Üst tarafın köklerine bakıyorsunuz. Burada eşitlik olduğu için eksi 2'nin içi dolu. Daha sonrasında 7'nin içi dolu. 2'nin içi de dolu fakat karesi olduğu için çift katlı kök muhabbeti var. Burada iki tane nokta koydum tamam mı? Şimdi ne ile başlayacağım? Artı artı artı artı artı hepsinin katsayısı artı olduğu için artı ile başlıyorum. Artı dedim tek katlı köklerde işaret değiştiriyorum. Eksi artı bakın çift katlı kök artı diye devam ettim. Eksi ve artı dedim. Sıfırdan küçük veya eşit olan yerler nereler? Bakın negatif olan yerler bir şurası bir de burası. Şimdi buraya yine çok ama çok dikkat ediyorsunuz. Bizim x'lerimiz bu sarı yerlerdeymiş tamam mı? Peki buradaki tam sayılar nelerdir? Eksi 2 var, eksi 1 var, 0 yok. 5 yok, 6 var ve 7 var, 7'nin içi dolu. Peki bunlar mı? Hadi toplayalım. Eksi 2 ile eksi 1'in toplamı, eksi 3. 6 ile 7'nin toplamı, 13. Toplarsanız 10 gelir. ama cevap 10 mu? Cevap 10 değil. Neden cevap 10 değil? Çünkü arkadaşlarım, biz bunların içlerini boştan yere mi dolduruyoruz? Hayır tabii ki de sağladığını, denklemi sağlayan bir elemanın da bu olduğunu göstermek için topluyoruz. ya yani içlerini boyuyoruz. O halde demek ki bunların yanı sıra bir de burada 2 diye sağlayan bir eleman daha varmış. İşte o 2'yi de toplamamız lazım. Cevap neymiş? 12 olacakmış sevgili gençler. 10. örneğimize devam ediyoruz. A ve B. Gerçel sayılardır. Pekala. 2x artı A bölü B eksi 4x sıfırdan büyük veya eşit eşitsizliğinin çözüm kümesi eksi ye 3 Yarı açık aralığıdır. Buna göre b bölü a kaçtır diye soruluyor. Şimdi öncelikle iyi dinliyorsunuz. Yukarıdan bir tane kök gelecek. Aşağıdan bir tane kök gelecek. Yukarıdan ve aşağıdan kökler geldikten sonra demek ki o köklerin bir tanesi eksi 2'ymiş. Diğeri de 3'müş. Ve bunu bu şekilde çizdikten sonra sıfırdan büyük veya eşit olan yerler ortalığıymış. Burasıymış. Ve sevgili arkadaşlarım eksi 2 dahilken bakın burada dahilken 3 dahil değilmiş. Açık aralık. Tamam. Peki yani demek ki buralarda x olacak. E şimdi güzel kardeşim. Bunun içi niye boş? Sence neden boş? Burası böyle eşitlik olmasına rağmen burasının içi neden boş olur? Çünkü bu paydanın köküdür. O halde demek ki ben payda da x gördüğüm yere 3'ü yazınca cevap 0 oluyormuş. Yani b eksi 4 kere 3 kaç yapar? 12 yapar. b eksi 12 0'muş. Yani b kaçtır arkadaşlarım o halde? 12'dir. Bakın b'yi bulduk 12 olduğunu. Şimdi gelin a'yı bulalım. Payın kökü nedir o halde? Tabii ki içini dolu bıraktığımız eksi 2'dir. O halde eksi 2'yi burada yerine yazarsanız 2 kere eksi 2 kaç yapar? Eksi 4. Bunun üzerine a'yı ekleyince bu da 0 yapıyormuş. Demek ki a kaçmış arkadaşlarım? 4'ün ta kendisiymiş. a'yı da 4 bulduk. Cevap ne olur o halde 12 bölü 4'ten? 3 olur arkadaşlarım. Doğru cevabımız buydu diyeceğiz. 11. örnek. x kare artı 3 artı mx artı 3m sıfırdan büyük veya eşit eşitsizliğini sağlamayan, bakın sağlamayan 2 tane tam sayı değeri olduğuna göre... Meynin alabileceği tam sayı değerlerinin toplamı soruluyor bize. Şimdi burada çok güzel ama çok güzel fikir yürütmemiz gerekiyor. Yani e, burada yürüttüğü fikrin kadar net yapabilirsin ancak bu soruda. Tamam mı? Şimdi iyi dinliyorsun. Sağlamayan iki tane tam sayı değeri varsa, ya bu denklem ikinci dereceden bir denklem. O halde arkadaşlarım demek ki iki tane kökümüz olacak bizim. İki tane kökümüz olacak. Birinci kök şu olsun, ikinci kök bu olsun ve hemen biz sayı doğrumuzu çizelim. Sayı doğrusunu çizdikten sonra, Bakın arkadaşlar, bizim bu ifademiz artı ile başlıyor. Artı ile başladığı için buradan artıyı vurdum, eksi artı diye devam ettim, tamam mı? Şimdi burada eşitlik olduğu için demek ki bunların içleri de dolu olacak dedim. Tamam, şu an her şey hazır, tek bilinmeyen şey var, o da kökler. Şimdi arkadaşlar, dikkat edin, bunun sıfırdan büyük veya eşit olduğu için sağlayan yerleri buralar. Ve şu noktalarda dahil sağlıyor. Sağlayan yerleri buralar arkadaşlar. Peki sağlamayan bölge neresi? Sağlamayan bölge turuncu ile gösterdiğim bölgedir. Ve sevgili arkadaşlarım bu turuncu bölgede iki tane tam sayı varmış. Şurada 1 ve burada 2 tane. Yani ben aslında buna A dersem. Şu A artı 1 olur. Bu A artı 2 olur. Bu da A artı 3 olur. Sonuçta burası bir sayı doğrusu. Pekala. Şimdi o halde A artı 3 ile A arasında ne kadar bir fark var? Tabii ki 3 kadar fark var. Hee şimdi. 3 fark varsa ben diyorum ki büyük kökten küçük kökü çıkarırsam kardeşim 3 kalır. Madem öyle sen şuna büyük köke x2 küçük köke x1 dersen x2 eksi x1'in ne olduğunu biliyorsun 3. O zaman ben şöyle diyeyim x2 eksi x1'in mutlak değeri de 3'tür Yani kökler farkının mutlak değeri 3'müş arkadaşlar. Burası çok önemli çünkü sen bunun bir önceki konuda neyini öğrendin güzel kardeşim formülünü öğrendin. O halde formülü biliyorsak artık. Formülü yazalım. Kök delta bölü mutlak ait. Peki. Delta'mız nedir? M artı 3'ün karesi B kare eksi 4 çarpı B kare eksi 4 ac 4 çarpı A'mız 1 çarpı C'miz 3M Ve sevgili arkadaşlarım Bunun kare kökü bölü Mutlak değer A. Mutlak değer A burada 1 Şurası olmadı. Orayı hemen Şöyle güzel bir sağlam bir tane atalım A'sı da 1 olduğu için Mutlak değer A da 1'dir. Bu kaçmış arkadaşlarım? 3'müş Peki kare bir ifadenin sonucu 3 ise kare kökün içerisi nedir? Tabii ki 9'dur. O halde m artı 3'ün karesi eksi 12m eşittir 9'dur diyorum. Buradan m artı 3'ün karesini açarsanız m kare artı 6m artı 9 yapar. Eksi 12m eşittir 9 her iki taraftaki 9'lar boşuna yer kaplıyorlar. Bunlar gidebilir arkadaşlar. M ne kalır? M kare bakın 6m eksi 12m'den ne gelir? Eksi 6m eşittir 0 gelir. Sen buradan m parantezini alırsan m eksi 6 eşittir. 0 yapacaktır. M burada 0'dır veya 6'dır. Şimdi m 0 veya 6'ymış. Bize neyi sormuş? M'nin alabileceği tam sayı değerlerinin toplamı sorulmuş. E güzel kardeşim o zaman 0 ile 6'nın toplamı sorulmuş bize. 0 artı 6 kaç yapar? Cevabı verir. 6 yapar. Tamam. Devam edelim. 12. sorumuzda. X kare eksi 6 x eksi 7. Küçüktür 2 x artı 8 eşitsizliğinin en geniş çözüm aralığını bulunuz demiş. Şimdi şunları... Hemen bu tarafa topluyorsun. Sağ tarafta sıfırı bırakıyorsun. Sıfır çok önemli sıfır referans noktası arkadaşlar. Hemen ne diyoruz? X kare. Bakın eksi 6x'in yanına 2x gelirse eksi 2x diye gelir. Eksi 8x yapar. Eksi 7'nin yanına 8 gelirse eksi 8 diye eksi 15 yapar. Küçüktür sıfır. Şimdi çarpanlarına ayrılıyor mu? Burayı x'e x yazdın, Burası. En kötü ihtimalle eksi 5'e eksi 3 yazarız. Burası eksi 8 gelir ama çarpımları artı 15 duranların. Demek ki çarpanlarına ayrılmıyor. O halde ne yapacağız? Deltadan kök bulacağız. Hadi bakalım. Delta'mız. B kare. Eksi 8'in karesi 64. Eksi 4 çarpı 1 çarpı eksi 15 dediniz. Şurası kaç gelir arkadaşlar? 60 gelir. Bakın eksi eksi artı yapar. 60 gelir. 60-64 ekleriniz ne yaptı? 124'ün ta kendisi. Şimdi delta'mız 124 arkadaşlar. Ve ben bu 124'ün 124 için kökleri delta yöntemiyle bulmayı biliyorum. X1, virgül X2 eşittir. Eksi B artı veya eksi kök delta bölü 2A diyorduk değil mi? O halde arkadaşlar burada b'imiz kaçtı? Eksi 8. Eksi eksi 8, 8 yapar. Bir artı bir eksi kök delta. Yani kök 124 bölü 2A 2 kere 1'den 2 yapar. Şimdi şu kök 124'ü düzgün bir şekilde yazalım arkadaşlar. Bakın burası 8 artı veya eksi. Burası 4 kere 31'dir arkadaşlar. O halde dışarı 2 kök 31 diye çıkacaktır. Bir de bölü var? 2'miz var. Yani benim küçük köküm 8 eksi, 2'ye de bölerek yazalım isterseniz. 8 2'ye böldüğünüz 4, eksi 2'yi 2'ye böldüğünüz 1, 4 eksi kök 31, büyük kökümüz de 4 artı kök 31 olacak. Daha sonrasında gittiniz hemen sevgili arkadaşlarım çözüm aralığımızı bulmak için tablomuzu çizdik. Sıfırdan küçük demiş bakın burada. Dolayısıyla içleri boş olacak. Neyle başlıyorum artıyla artı eksi artı yaptı. Benden sıfırdan küçük olan yerler istendiği için eksi olan yerleri taradım. Ve benim çözüm aralığı istendiği için de diyorum ki 4 eksi kök 31 ile 4 artı kök 31 aralığı benim çözüm aralığımdır diyeceğim. Cevabım işte bu olacak sevgili arkadaşlarım. Tabi her zaman denklem çarpanlarla kolayca ayrılabilecek diye bir durum söz konusu değil. Ayrılamaya Sen bu kökleri bu şekilde de bulmak zorunda kalabilirsin. Bunu da sakın aklından çıkarma. Örnek 13'e geçtim 3 fazlasının 4 katı 3 fazlası x artı 3 4 katı 4 de çarptım Kendisinin karesinden küçük kendisi neydi x karesi nedir x kare Yani 4 çarpı x artı 3 x kareden küçük olmayan hmm, dur küçük dememiş küçük olmayan demiş küçük olmayan şey nedir büyük müdür sadece Hayır küçük değilse ya büyüktür ya da eşittir arkadaşlar Küçük olmayan en büyük tam sayı ile en küçük tam sayının toplamı sorulmuş bize. Şimdi bakın burayı 4x artı 12 diye yazdınız. Büyük veya eşittir x kare dedik. Hepsini sağ tarafa toplarsanız eğer x kare eksi 4x eksi 12 küçük veya eşittir 0 yapar. Bunu bu tarafa yazdığım için e, bakın x kare sağdaydı. X kareyi sol tarafa geçirdiğim için burada eşitsizlik yön değiştirdi. Tamam mı? Farklı bir amacımız yok yani. Farklı bir işlem uygulamadık. Gelin burayı x'e x diye ayıralım. Burayı da x'e 6'ya artı 2 diye ayıralım. Daha sonrasında köklerimiz pek tabii eksi 2 ile artı 6 olacaktır. Gelin eksi 2 ile artı 6'yı yazalım ve sayı doğrumuzu çizelim. Sayı doğrusunu çizdikten sonra bir tabloya ihtiyacımız var tabii ki. Sıfırdan küçük veya eşit dediği için içleri dolu arkadaşlar. Ne ile başlayacağım? Artıyla. Artı, eksi, artı dedik. Bunu dedikten sonra bizden sıfırdan küçük veya eşit bölgeler istendiği için şurayı taradınız. Ve taradıktan sonra da demiş ki en büyük tam sayı. Bunu sağlayan en büyük tam sayı 6'dır. Ve sağlayan en küçük tam sayı tam sayıda eksi 2'dir. İşte bunların toplamı sorulmuş. Eksi 2 ile 6'nın toplamı bize 4'ü verir. Cevabımız 4 olur sevgili arkadaşlarım. Geçtim 14'e. Bu sayfanın son sorusu. 35. sayfayı da tüketeceğiz şimdi. 2 bölü 3'ün eksi x kare eksi x eksi 8. kuvveti küçük veya eşittir. 9 bölü 4'ün 2x artı 3. kuvveti. Bu eşitsizliği sağlayan kaç farklı x tam sayı değeri vardır diye sorulmuş. Şimdi dikkatli dinliyorsunuz. Çok dikkat edinliyorsunuz. 2 bölü 3. Bir kere sorularda böyle bir çözümle karşılaşacak olursanız hani soruyu çözerken direkt böyle bir soru çıkmaz artık ÖSYM'de ama soruların içerisinde bu buna benzer eşitsizlikler yakalayabilirsiniz ve bunları çözerken çok dikkat ediyorsunuz. Öncelikle söylediğim şey kulaklarınızda yankılansın sınav esnasında. Diyorsunuz ki, ile Hoca demişti ki, şu basit kesir bu basit kesirlerle uğraşma demişti. O halde ben bunu bileşik kesir olarak 3 bölü 2 diye yazayım. Üstünü de eksiyle çarpayım. x kare artı x artı 8. Yine küçük veya eşittir. Bakın 9 bölü 4 nedir? 3 bölü 2'nin aslında karesidir. Ve bunun da sevgili arkadaşlarım 2x artı 3. kuvveti mevcut. Tamam çok güzel. Şimdi burası 3 bölü 2'nin x kare artı x artı 8. kuvveti küçük veya eşittir dedim. Burası da yine 3 bölü 2'nin bakın arkadaşlar kuvvetin kuvveti varsa ne yapıyorduk? Bunları çarpıyorduk. O halde 4x. Artı altı gelecektir şimdi şunlar artık basit kesir değil basit kesir olmamasının bize yararı ne şudur arkadaşlar Direk arada küçük veya eşittir işareti var ya bu küçük veya eşittir bu diyorsunuz Eğer ki basit kesir olsaydı eşitsizliği yön falan değiştirecektik hiç ama hiç uğraşamam tamam hiç uğraşamam valla Yani benim canımı sıkar bunlar ya ben orada bir takla attırmayı unuturum soru gider komple gider ve ÖSYM'nin soruları da öyle güzel hazırlanıyor ki Öğrenci acaba şu şekilde çözüm yaparsa hangi cevabı bulur diye onu da hesaplayıp Onu da yanlışlıkların içerisine koyuyorlar Çok can sıkıcı bir durum Lütfen arkadaşlar siz de hep tek düze gidin Benim söylediğim kulaklarımıza hemen yankılansın Artık çözümümüze devam edelim X kare artı x artı 8 diyorum Küçük veya eşittir 4x artı 6 Hocam buradaki 3 bölükler işim kalmadı ki onlarla Onlar cortladı gitti Onlar sadece ben Çözüm yapabileyim bunu bu şekilde düşüneyim diye bana verilmiş argümanlar başka hiçbir şey değil. Şunları alın sol tarafa taşıyalım hadi beraber. X kare bakın artı X var 4 X'i bu tarafa atarsam 3 X diye geçer. 8 var 6'yı bu tarafa atarsam artı 2 diye geçer. Ve burada da yine sıfırdan küçük veya eşittir ifadesi kaldı. Ben burayı X'e X diye burayı da eksi 2'ye 1 diye ayırırsam çarpımları 2 toplamları eksi 3 olur mükemmel. O halde 1 ve 2 benim köklerimdir. Hemen kök tablosunu çizdim. Kök tablosunu çizdikten sonra sıfırdan küçük veya eşit dediği için eşitlik olduğundan işlerini doldurdum. Ve baş katsayısı sayısı pozitif olduğu için de artı, eksi, artı diye yoluma devam ettim. Sıfırdan küçük veya eşit yerleri istendiği için de eksi olan yerleri taradım. Bana ne demiş? Bunu sağlayan kaç farklı x tam sayısı vardır? Arkadaşlarım 1 ile 2 arasında zaten bir tam sayı yok. Ama 1 ile 2 dahil olduğu için 1 de 2 de tam sayı olarak bu eşitsizliği sağlar. O halde sadece 1 ve 2 vardır yani cevap 2 tanedir sevgili gençler. 35. sayfamızı bitirdik sayfamıza uzaktan bakmak istiyorum. Çünkü eşitsizlik çözerken sayfalar biraz böyle dolu dolu oluyor ki şekilde de görüldüğü üzere karınca duası gibi oluyor. Ee, bu sizi bakın tekrar söylüyorum her çözdüğünüz sayfadan sonra sadece bu kitapta değil hangi kitabı çözüyorsan çöz tamam. Her çözdüğünüz sayfadan sonra mutlak suretle bakın arkadaşlar sayfaya. Üflendiğin ne çözmüşüm, ne yapmışım ben böyle, ne deli dehşet bir şey yapmışım diye içinizden geçirin tamam mı? İnsan önce kendisine özgüveni olmalı. Hatta ve hatta biraz egoistlik derecesinde olmalı. Ki ben de öyledir. Sizde de öyle olsun arkadaşlar. Kendinize saygınız olsun, kendinize güveniniz olsun. Kendisine güveni olmayan bir insan bir şey başaramaz. Bunu hep söylüyorum bakın. Bunu her daim söylüyorum. Şunu sakın ama sakın unutmayın. Lütfen. Bazı öğrencilerle muhabbet ederken işte toplantılarda olsun veya işte sokakta karşılaşıyoruz muhabbet ederken veya işte evime gelen bazı öğrenciler var onlarla falan muhabbet ederken. Ya diyorum ki hani e, neden ya neden hani bu şekilde kendine güvenin yok. hani Hatta sıfır derecesinde sıfır derecesinde güven var ya. Abi peki neden diyorum? Diyor ki hocam hiçbir başarım yok ki benim kendime güvenim olsun diyor. Şimdi aslına bakarsan bir bakıma mantıklı. Başarı gelse aşırı özgüvenli bir insan olabiliriz. Fakat şunu unutmayın. Gençler ters düşünüyorsunuz. Çoğunuz böyle düşünüyor ama ters düşünüyorsunuz. Şunu sakın ama sakın unutmayın. Önce güven olacak, önce kendine güveneceksin. Güven olmadan zaten sen o başarıya ulaşamazsın. O başarıya ulaşıp da kendine has duruşu olanlar, o başarıya ulaşıp da kendine has bir özgüven olanlar, sokakta bile yürüyüşleri farklı olan adamlar var ya, onlar ilk başta özgüveni oldukları için başarılı oldular ve özgüvenlerini devam ettiriyorlar arkadaşlar zaten. Siz ise şunu düşünüyorsunuz, ulan bir yerden bir başarı gelsin de bana da bir güven yüklemesi olsun. Yalan, öyle bir şey yok. Bunu aklınızdan silin atın, önce kendinize güveneceksiniz, başarılar zaten tıkır tıkır gelir. Tamam bak bu söylediklerimi sakına sakın unutma Buradaki çoğu 14 tane örnek çözdük 14 tane örnekten daha mühim bir bilgi arkadaşlarım var Evet artık devam edelim 4x artı 3 bölü x eksi 5 Büyük veya eşit 0 demiş bunu sağlamayan kaç farklı ikisam sayı değeri vardır diye soruluyor Şimdi üst tarafın hemen kökünü yazıyorsunuz eksi 3 bölü 4 Alt tarafın hemen kökünü yazıyorsunuz 5 Küçükten büyükye doğru da sıraladım, eksi 3 bölü 4 de 5 diye sıraladım, tamam mı? Sonra da sayı doğrusunu çizdim. Bakın hep aynı şeyleri yapıyoruz, hep aynı şeyleri yapıyoruz. Yapalım arkadaşlar, hep aynı şeyler olsun. Sıfırdan büyük veya eşit demiş. Öncelikle paydanın kökünün içi boş, o garanti. Önce onu yap. Sonra buradan eşitlik olduğu için bunun da içini doldur. Neyle başlayacağım? Artı artı artı ile başlayacaksın. Eksi dedin, artı dedin. Sonra mı? Sıfırdan büyük veya eşit yerler istendiği için. Şurası sağlayan bölgedir ve şurası sağlayan bölgedir. E peki sağlamayan bölgede şurada beyazda gösterdiğimiz hatta turuncuyla gösterdiğimiz yer mi oldu arkadaşlarım? Şu kısım sağlamıyor negatif olan yer. Peki sağlamayan kaç farklı x tam sayı değeri vardır demiş. Eksi 3 bölü 4 sağlayan son sayı bu aralıkta. O sarı bölgede şurada sağlayan son sayı. Peki eksi 3 bölü 4'ün hemen sandı hangi tam sayı var? Tabii ki 0 var. 0 sağlamıyor. O zaman 1 de sağlamıyor. 2 de sağlamıyor, 3 de sağlamıyor, 4 de sağlamıyor, peki 5? Bakın 5 sağlamadığı için zaten içini boş bıraktık o zaman 5 de sağlamıyor Kaç farklı tam sayı değeri varmış? 6 tane sevgili arkadaşlarım, doğru cevabımız bu olacaktı Ve geçtim 16. soruma x kare eksi 4x 9 0'dan küçük veya eşit eşitsizliğinin en geniş çözüm aralığı Bir kere çarpanlarına ayrılıyor mu? Hayır, ayrılmıyor. Peki ne yapacağız? Hemen deltasına bakın arkadaşlar Eşitsizliklerde çarpanların ayrılmadığı takdirde Hemen deltasına bakın Delta neydi formülü? B kare eksi 4 ac idi peki ala. B'miz kaç burada? Eksi 4 Eksi 4'ün karesi 16 Eksi 4 çarpı 1 çarpı c'si de 9 16 eksi 36 kaç yapar? Eksi 20 peki eksi 20 0'dan küçük değil mi? Güzel kardeş? Yani senin deltam sıfırdan küçük mü geldi? Peki delta 0'dan küçükse Bir önceki konuda ne diyorduk? Reel kök yok Gerçel kökümüz yok diyorduk Peki Gerçel kök yoksa ben bu tabloya neyi çizeceğim? Hiçbir şey. Sayı doğrusu bir çiziyorsun. Bak çok komik. Sayı doğrusu bir çizdim. Ben buraya hiçbir şey yazamayacağım. E yazamadığım için de tam o aşamayı es geçiyoruz artık. Peki x karenin katsayısına bakıyorsun. Ne bu? Pozitif. O halde pozitifle başlıyorum. Kök görmediğim için pozitif diye devam ediyorum ben. E devam, devam, devam. Nereye kadar? bir eksi sonsuz açık aralımdan sonsuza kadar böyle. Her yer artı. E şimdi bana demiş ki sıfırdan küçük veya sıfıra eşit olan yerleri tara demiş. Hadi nereyi tarayacak? ki. Yok. E, bunun karşılığı ne matematikte çözüm aralığı olarak? yokum karşılığı ne? Tabii ki boş küme arkadaşlar. İşte bu eşitsizliğin en geniş çözüm aralığı boş kümeymiş. Yokmuş arkadaşlar. Tamam. Çünkü bu ifade her yerde pozitif olan bir ifadedir. Ve bundan kaynaklı da sevgili arkadaşlarım çözüm kümesi boş kümedir. Evet 17. örnek X kare eksi 9 hemen bak Artık biliyorsun olayı Köklerinde buranın eksi 3 ve artı 3 Çok güzel buraya bakıyorum X kare eksi x artı 1 hmm. Şimdi bak çarpandan ayrılmıyor Hemen sadece şu ikinci dereceden ifadenin Deltasına bak B kare 1 eksi 4 çarpı 1 çarpı 1 Ne yapar eksi 3 eksi 3 sıfırdan küçük yani delta sıfırdan küçük geldi O halde arkadaşlarım buranın kökü yok Peki buranın kökü yoksa Baş sayısı önemli. Baş kat sayısına pozitif. Şimdi ben diyorum ki burası daima pozitiftir. O halde bunu görmeme gerek yok. Burayı görmeme gerek merek yok. Eğer ki bu şekilde deltası sıfırdan küçük gelen bir ifade varsa. Baş kat sayısını köşeye kaydet. Bak şuraya kaydettim baş kat sayısını artı diye. Ve sonra burayı görmezden geldim. Tamam burayla işim bitti benim. Alt tarafın köküne Eksi 3. Şimdi dikkat et eksi 3 yukarıda da var aşağıda da var. Hemen yazıyorum. Eksi 3 ve 3 diye benim köklerim oluştu. Daha sonrasında bir sayı doğrusu çizdim. Sayı doğrusundan sonra tablomun bacaklarını çizdim. Geldim şuraya. x kare artı burası zaten artıydı. E burası da artı. Artı ile başlıyormuşum. Artı. Şimdi buraya dikkat et, Artı ile başlamam gerektiğini kaydettim oraya. Buraya dikkat ediyorsun. Üst tarafın kökleri -3 üç ve 3'tü ve ikisinin de içleri boş. Neden? Çünkü büyüktür demiş. Eşitlik yok. Paydanın kökü de -3'tü. Onun da içi boş. Bakın ne oldu 3 çift katlı kök oldu değil mi? Hayır, lüleoz. İşte işlem bu kadar basit. Artıdan sonra tek katlı kök var, eksi Eksiden sonra çift kat kök var, eksi. Bizden istenen yer sıfırdan büyük olan yerler, yani şu taraf arkadaşlarım, sol tarafla hiç işimiz yok. Bunun en geniş çözüm aralığı istenmiş, x o halde nerededir? X elemandır, 3'ten açık, sonsuzdan açık aralıktadır sevgili arkadaşlarım. Cevabımız 3 sonsuz açık aralıktı. 18. örnek. Dikkat edin hemen atlamayın. Aha eksi 5 bölü 6 aha 4 diye atlarsanız hata yaparsınız. Neden biliyor musunuz? Çünkü sağ tarafta 0 yok. Sağ tarafta 1 var. İşte o 1'i sol tarafa atacaksın ki burada 0 kalsın. Hadi gelin bu 1'i sol tarafa atalım. 6x artı 5 bölü x eksi 4. Şimdi burada ne oluşacak? Eksi 1 oluşacak değil mi? Ben o eksi 1 ile uğraşmayayım. Şuradaki 1'i atıyoruz ya karşıya. O eksi 1 ile uğraşmayayım. Şöyle yapayım. Bur buraya 1 yazmak yerine x eksi 4 bölü x eksi 4 yazayım. Nasıl olsa 1 olacak. Büyük veya eşittir 0 kalsın elimizde. Şimdi paydaları hali hazırda şu an hiç vakit kaybetmeden eşitlemiş olduk böylelikle. Peki şundan şunu mu çıkarmam gerekiyor? Çıkaralım. 6 xten x'i çıkardınız. 5x. 5 eksi 4 ne yapar? Artı 9 yapar arkadaşlar. Şurası 9 gibi oldu. Onu düzelteyim isterseniz. Şurası 5 arkadaşlar. Çok güzel. Bölü alt tarafta x eksi 4 var. Büyük veya eşittir sıfırı koyduk buraya. Üst tarafın kökü nedir? Eksi 9 bölü 5. Alt tarafın kökü nedir? O da 4'tür. Şimdi küçükten büyüğe doğru eksi 9 bölü 4 ve 4 diye sevgili arkadaşlarım sayı doğrumuzu çizdik. Tablomuzun bacaklarında çizdik. Neyle başlayacağım? Hocam şuraya bakıyorsun. Artı ve artı. Dolayısıyla artıyla başladım. Peki içleri dolu boş onu nasıl ayarlayacağım? 4 paydanın kökü olduğu için içi boştur. Eksi 9 bölü 5 pay kısmının köküdür. Şuradaki eşitlikten kaynaklı da içi doludur. Artıyla başladım. Eksi ve artı yazdım mı yazdım. Peki nereyi, neyi istemiş benden? Sıfırdan büyük veya eşit olan yerleri. Yani şurayı ve şu kısmı istemiş arkadaşlar. Sağlamayan x tam sayılarının toplamı soruluyor. Sağlamayan bölge neresi? Turuncu ile gösterdiğimiz yer sağlamıyor. Şimdi buradaki tam sayılar. Eksi 9 bölü 4 demek. Eksi 2 virgül küsurat bir sayıdır. Eksi 2 virgül küsurat sayının hemen sağ tarafında sağlamayan bir tam sayı vardır. O da eksi 2'dir. Eksi 1 de sağlamaz. 0, 1, 2 ve 3 de sağlanmaz. Peki 4 burada sağlıyor mu arkadaşlarım? Bak buraya dikkat. Çünkü sağlamayan bölge dediği zaman sanki böyle şey oluyor. Arkadaşlarım sağlayan bölge sarıyla işaretlediğim bölgeydi. Ve bu kökün içinde de turuncu oldu bakın. Neden? Çünkü sağlayan bölgenin içerisinde değil buradaki 4. Demek ki 4 de bu eşitsizliği sağlamıyor. Tamam işte bunların toplamı sorulmuş. Eksi 1 ile eksi 2'nin toplamı... 1 ile 2'nin birbirini götürür. 0 zaten hiçbir hükmü yok. 3 ile 4'ün toplamı bize cevabı verir. Cevabımız 7 olacakmış diyebiliriz. Ve 19. Örneğimiz arkadaşlar. Bu eşitsizliğin en geniş çözüm aralığı istenmiş bizden. Hadi bakalım. Şu kısım 2 kare farkıdır. Açık açık detaylı detaylı yazalım. Çözüm yerimizde geniş zaten. x eksi kök 5 ve x artı kök 5 diye ben bunları çarpanlarına ayırabilirim. Çarpı Bakın x kare artı 1 bölü 10. Bu ifade çarpanlarına ayrılabiliyor muydu? Hayır ayrılamıyordu. Neden? Çünkü daima pozitif olan bir sayı. Bunu da aklında şu şekilde tutabilirsin. İlla deltasına meltasına her seferinde bakmana gerek yok. Bak çok iyi dinle. Bir ifadenin karesi. En iyi ihtimalle 0'dır. Negatif olamaz. En iyi ihtimalle 0'dır. E sen gittin şimdi 0 sayısının üzerinde 1 bölü 10'u ekledin. Ne oldu? Pozitif oldu. Yani yukarıdaki şuradaki ifade kesinlikle pozitifmiş. O halde ben bunun işaretini aldım. Bunu sildim. Tamam Mustafa Yağcı bunu eşitsizliklerde temizlik olarak işlemişti kitabında. Eşitsizlikte biz temizlik yapıyoruz bir nevi. X kare eksi 9 nedir arkadaşlarım çarpanları? Hop x eksi 3 çarpı x artı 3'tür gençler. Tamam buradakine neydi? Pozitif bir ifade ne olduğu hiçbir önemi yok. Şu karaladığım var ya onu buraya aldım. Şimdi üst tarafın kökleri neler? Birisi kök 5 öteki eksi kök 5 alt tarafın kökleri de 3 ve eksi 3 arkadaşlar. O halde ben sıralıyorum artık. 3, eksi kök 5, artı kök 5 ve 3 dedim. Daha sonra sayı doğru mu çizdim? Tablomun bacaklarını çizdim. Bu bacaklardan sonra sevgili arkadaşlarım sıfırdan küçüktür demiş ya. Hiçbirinde içinde doluluk muhabbeti yok. O halde hepsinin içi boş. Eksi 3'ün de, eksi kök 5'in de, kök 5'in de, 3'ün de içleri boş. Yalnız dikkat edin. Eksi kök 5'te kök 5'in içinin boş olmasının sebebi burada eşitlik olmaması. Eksi 3 ve artı 3'ün içinin boş olmasının sebebi de paydanın kökler olması. Yani içleri her, hepsinin boş ama farklı sebeplerden boş. Tamam mı? Şimdi ne ile başlıyoruz peki? Bak buraya artı, artı, artı. Artı ile başlıyorum. Eksi, artı, eksi, artı dedik mi dedik. Nereyi istemişti? Sıfırdan küçük olan yerleri. Yani şu kısmı sevgili arkadaşlarım bir de bu kısmı istemiş. Ne soruluyor bize? Çözüm aralığını bul demiş. Hadi yazalım o zaman. Eksi 3 ve eksi kök 5 açık aralığı birleşim. Kök 5 ve 3 açık aralığı benim çözüm kümemdir. Çözüm aralığımdır arkadaşlar. 36. sayfamızın sol sütununu temizledik. Şimdi ne yapıyoruz? 36. sayfanın sağ sütununun ilk sorusu olan 20. sorumuza geçiyoruz. Artık iyice dikkat etmen gereken örnekler. Ben sana öyle söyleyeyim. Çok ama çok dikkatli olman lazım bu örneklerde. Çok iyi dinliyorsun. 5 üzeri x eksi 1. Şimdi sen bana öyle bir sayı söyle ki. Ben o sayıyı pozitif olan 5'in üzerine yazdığım takdirde. Bunu 0 yapsın. Veya negatif yapsın. Böyle bir sayı var mı? Yok. 0 yapan bir sayı bile yok. O halde arkadaşlar. 5 üzeri x eksi 1 daima pozitiftir. Ve ben bunu Görmek zorunda, düşünmek zorunda değilim. Artık sorumuz biraz hafifledi. Burası artı. Şunun kökü ne? Eksi 4 ve artı 4. Alt tarafın kökü ne? 5. Eşitlik var mı? Üst tarafta var. Alt tarafta yok. Sıralıyorum. Eksi 4, 4 ve 5'i yazdım. Daha sonrasında gittim. Sayı doğrumu çizdim? Tablomun bacaklarını attım. Bunları yaptıktan sonra alt tarafta 5'te eşitlik olmadığı için yani paydanın kökü olduğu için İçini boş bıraktık. Üst tarafta eşitlik olduğundan içleri dolu. Şimdi neyle başlayacağım? Bakın burası artı. X karenin katsayısı Ama burada X'in katsayısını ne? Eksi. Artı kere artı artı yapar. Bu artıyı eksiye bölersen eksi gelir. Eksiyle başladım. Artı yaptım. Eksi yaptım ve artı yaptım. Şimdi bizden neresi istenmiş? Sıfırdan büyük veya eşit yerler mi? Yani şu kısım ve sevgili arkadaşlarım şu kısım istenmiş. Doğru mu? Peki en geniş çözüm aralığını bul demişti bize. E bulduk artık biz. Eksi sonsuzdan, eksi 4'e gelene kadar ki burası nedir? Kapalı, burası açık. Birleşim, 4'ten de sevgili arkadaşlarım 5'e kadar 4'ten kapalı, 5'ten açık. İşte benim çözüm aralığım budur diyeceğim. Bunu da şöyle dikdörtgen içerisine alalım cevap olduğu belli olsun. Evet gençler 21. sorumuzdayız. 4 üzeri x eksi 64. Hmm, şimdi şöyle düşünüyoruz. 4 üzeri x 64 ifadesini 0'a eşitleyen x kaçtır? 4 üzeri eşittir 64 derseniz x tabi ki buradan 3 gelecektir. Yani buranın kökü var ve 3 arkadaşlarım. Tamam. Buranın kökü var ve 3. Şimdi geçtim sağ tarafa. Burayı x'e x diye ayırdım. Burayı da e 6'ya artı 3 diye ayırdım. Böylelikle arkadaşlarım çarpımları 18 toplamları 3 olan 2 tane sayı bulduk. Demek ki köklerimiz bir 3 var bir de 6 var. Bunların zıt işaretleri kökler oluyordu biliyorsunuz. Alt tarafa bakıyorsunuz x'e x, e, x ayırdım Şimdi burası 20 Ve dolayısıyla sevgili arkadaşlarım çarpanlarına ayrılmıyor O halde çarpanlarına ayrılmıyorsa hemen deltasını kontrol edeceksiniz Hop bunun deltasına bakıyoruz Delta 6'nın karesi 36 eksi 4 çarpı 1 çarpı 20'dir Yani 36 eksi 80'dir 36'dan 80'i çıkarırsanız 0'dan küçük bir sonuç elde edersiniz Ve sevgili arkadaşlarım demek ki alt tarafın kökü yokmuş Kökü olmadığı için ve kat sayısı da pozitif, baş kat sayısı da pozitif olduğu için ben artık burayı görmezden gelebilirim. Alt taraf tamamen pozitif çünkü. Pekala, üst tarafın kökleri nelerdi? Hocam bir eksi 3 vardı, bir 3 vardı, bir de 6 vardı. O halde şunu şöyle çektim, burayı da böyle yaptım. Bunları işaretledikten sonra şöyle diyorsunuz, neyle başlayacağız? Ha, bu arada önce şunları işaretleyelim de. Eşitlik olmadığı için arkadaşlarım hepsinin içi boş. Hepsinin içi boş. Ve artık diyorum ki neyle başlayacağım. Bakın şurası pozitif zaten onu biliyoruz. Ama şurası yani bunun e, başındaki sayıya göre mi karar vereceğiz buna. Buna şöyle karar veriyorsunuz arkadaşlarım. 400 x 8 e 64. X'e 3 verdiğimiz takdirde tamam eyvallah burası sıfırlanıyor. Ama x'in artan kuvvetlerine göre. Burası da daima hızlı hızlı artmaz mı? Mesela 4'ün küpü 64. 4'ün 4'üncü kuvveti dediğiniz zaman da sevgili arkadaşlarım ne geliyor? 2'nin karesinin 4'üncü kuvveti. 2 üzeri 8 geliyor. Öyle mi oluyor bakalım? ha 4'ün 4'üncü kuvvetini düşünüyoruz. 2'nin 8 kuvveti yani 256. Bakın hemen arttı. Bir, bir tane daha kuvveti artırırsanız o da hemen artacak. Ve böylelikle gitgide daha büyük pozitif değerler almaya başlayacak. Dolayısıyla burası artan bir fonksiyon olduğu için artı diyorsunuz. Pekala. Şimdi. Artı kere artıdan artık artıyla başlamamız gerektiğini anladık. Alt taraf zaten artıydı. Artı, eksi, artı, eksi dedik. Bizden neresi istenmiş? Sıfırdan küçük olan yerler. Yani şu kısım ve şu kısım istenmiş sevgili arkadaşlar. Burada bunu sağlayan x doğal sayılarının toplamı istenmiş ya. Şu aralıkta doğal sayı var mı? Yok değil mi? Cık cık cık. Yok. O halde şuraya bakıyoruz. Burada yok. Şurada. 3 ile 6 açık aralığında. 3 ve 6 dahil değil. Bir 4 var. Bir de 5 var. İşte bunların toplamı sorulmuş. O halde cevabımız 9 olacaktı diyebiliriz. Ve gençler devam ediyorum 22. soruyla. x eksi 3'ün 7. kuvveti. Buranın kökü var ve 3'tür. Buraya bakıyorsunuz. x eksi 4'ün karesi kökü var ve 4'tür. Karesi olduğu için de çift katlıdır. Alt tarafın kökü 3'tür arkadaşlarım. 3 hem yukarıda var hem de altta var. Buna dikkat. Köklerimiz 3 ve 4'müş sadece. Bu çarpanlar için. Hemen sayı doğrumu ve tablomun bacaklarını çizdim. Dikkat ediyorsunuz 4 çift katlıydı ve eşitlik vardı. 3'e bakıyorsunuz yukarısında yedinci kuvveti olduğu için tek katlıdır. O yüzden bir tane çizdim ve eşitlik var. Ama bu 3 aynı zamanda paydanın da kökü olduğu için de paydanın kökü olduğu için de zaten içini boş bırakıyorsunuz. Yani aslında bakarsanız buradaki eşitliğin hiçbir anlamı kalmadı. Buranın içi doluluğunun hiçbir anlamı kalmadı. Çünkü zaten alamayacağız 3'ü. O halde neyle başlayacağım? Burası artı, burası artı ama burası eksi. O halde eksiyle başlıyorum. Çift katlı kökten sonra eksi, çift katlı kökten sonra eksi. Şimdi gençler, demiş ki sıfırdan büyük veya eşit olan yerleri göster bana. E bunların hepsi eksi. O zaman boş küme mi? Hayır, boş küme değil. Biz ne demiştik daha önceki soruda? Şunların içini boş mı doldurduk? Değil mi? Boşa doldurmadığımıza göre benim çözüm kümem sadece ama sadece bir tek dört elemanından oluşuyor. Yani sadece dördü yazdığım takdirde burası sağlıyormuş. Sadece 4'te sağlıyormuş arkadaşlarım. Dört harici herhangi bir sayıda bu ifade her daim negatif oluyormuş veya tanımsız oluyormuş üçten kaynaklı. Cevabımız bu olacaktı deriz. Ve 23. örnek. Hani bahsetmiştim size bir 10-15 örnek önce size bahsetmiştim. Burada böyle 1998. kuvvet falan verir. Bak 2023'ü vermiş, 2022'yi vermiş. Şimdi bunların çözümlerini yapacağız. Öncelikle içerisinin kökünü bana söyleyin. Buradaki kök nedir arkadaşlarım? 1'dir değil mi? Şuranın kökü nedir? Eksi 1. Şuranın kökü 3'tür. Buranın kökü de 6'dır. Dikkat edin. 2023. kuvvet olduğu için tek kuvvettir. Yani 1 tek ee, olacak arkadaşlarım. Tek katlı kök. Eksi 1, 2022. kuvveti olduğu için çift katlı kök olacak. 3'ün 1991. kuvveti olduğu için tek katlı kök. Ve 6'nın 1998. kuvveti olduğu için çift katlı kök diyeceğiz. Şimdi küçükten büyüğe doğru sıralayalım hadi bakalım. Eksi 1, 1, 3 ve 6 küçükten büyüğe sıraladım. Sayı doğrumu çizdim. Tablomun bacaklarını hallettim. Ve sevgili gençler, içlerinin doluluk-boşluk muhabbetine bakacağız şimdi. Bir kere 1 ile eksi 1'in içleri... Dolu olacak arkadaşlar. Çünkü burada eşitlik var. Pay kısmının kökleri içleri dolu olacak. Eksi bir çift katlıydı. Bir ise tek katlıydı. O yüzden buraya iki tane buraya bir tane çizdim. Üç arkadaşların tek katlıydı. Fakat paydanın kökü olduğu için iki boş olacak. Altı çift katlıydı ve paydanın kökü olduğu için içlerini boş bıraktım. Şimdi gel gelelim. Artı eksi muhabbetine. Bakın. Üç pozitif. Bir pozitif. Eksi var bakın. Bindok tek kuvveti de eksi yapar. Burası eksi ve burası da artı. Artıyla artıyı çarptınız artı. artı eksiyi çarptınız eksi. Artıyı eksiye böldünüz eksi. Eksiyle başladım. Çift katlı kök eksi. Tek kat artı. Tek kat eksi. Çift kat eksi dediniz. Yani bir tek şurada mı pozitif oluyormuş? Ve bana da zaten orayı mı sormuş? Çok güzel. Arkadaşlarım benim çözüm aralığım burası mı? Yazıyorum bakın. X elemandır. 1'den kapalı. Üçten açık olan yer. Bu kadar mı? Hayır. Bir şey daha var. Çok önemli bir nokta. Bakın içleri dolu olan bölge var. Dolayısıyla sadece ama sadece noktasal olarak bunu eksi 1'de sağladığı için birleşim eksi 1 bir diyorsunuz arkadaşlar. İşte benim çözüm aralığım budur diyebiliriz. Yani bu tarz sorularda mesela bunu sağlayan tam sayıların toplamı dese bittik. Cevabı bir, eksik, cevabı bir fazla bulacağız her zaman. Eğer eksi almazsak. Eksi 1 yani... Artık hangisinin içi doluysa o sayıları lütfen unutmayın. Çünkü tabloyu boşa çizmiyorsunuz. Tamam. Tablo çizmeden yapılmasının ne kadar zor olduğunu umarım şimdi anladınız. Çünkü eksi 1 gibi sayıları falan böyle aklımıza tutmak. Bunu bir köşeye yazmak gerçekten zor işlemler olurdu. Sırf bu yüzden tablo çiziyoruz zaten tamam mı? Devam ediyorum 24. örnekle sondan ikinci örneğim sen de biliyorsun. 3x eksi 3 buranın kökü nedir arkadaşlarım? 1. Şunun kökü nedir? Eksi 1. Şimdi buranın da kökü var ve 8'dir. Ama şuna bir nokta koyuyorum. Şuranın kökü de 2 arkadaşlarım. Tamam buna da bir nokta koyalım. Şimdi gençler biliyorsunuz ki biliyorsunuz ki mutlak değerli ifadelerin sonuçları hiçbir zaman ama hiçbir zaman negatif olamaz. Yani buradaki ifade zaten pozitif olan bir ifade. Hiçbir zaman negatif olamadığı için de burayı siliyorum ama buranın bir kökü vardı. neydi 8 ve Artıyken bakın 8'den önce de yani şunu sileyim. x 8. E 8. Sen x'e 8'den küçük değerler verdiğinde de büyük değerler verdiğinde de burası hiç şaşmaz. Hep pozitiftir. Yani çift katlı kökü vardır. Onu söylemeye çalışıyorum. O halde burayı siliyorsunuz ve 8 çift katlı köktür diyorsunuz. Yıldızı çaktınız veya bir işaret koydunuz. Siz çiçek de çizebilirsiniz. Sıkıntı değil şöyle. Tamam? Şimdi alt tarafa bakıyorum. X eşittir 2 benim kritik noktam mutlak değer için. Ve 2 çift katlı kök. Ve daima burası da pozitif mutlak değerli olduğu için. Bunu da görmezden geliyorum. 2 çift katlı köktür diyorum ve burası da pozitif. Şimdi geldik buraya. Tek katlı kök, tek katlı kök. Köklerimiz nelerdi arkadaşlarım? En küçüğü eksi 1. Çizmeye başladım. Eksi 1. Sonra 1. Sonra 2. Ve sonra 8. Kök tablosunu çizmek için sayı doğrusunu işaretlediniz, Köklerin tablonun bacaklarını çizdiniz arkadaşlarım. Daha sonrasında ise... Gelin işaretlere. İşaretleri geçmeden önce içlerini doldurup boşaltalım bir bakalım hadi. 1 paydanın, pay kısmının kökü içi dolu. Eksi 1 payın kökü içi dolu. 2 çift katlı kök ve içleri boş çünkü paydanın kökü. 8 ise pay kısmının kökü ve çift katlı ve içleri dolu. Neden içleri dolu? Eşitlik var. Ne ile başlayacağım? 3 pozitif 1 pozitif bu zaten pozitif bu da zaten pozitif. O zaman pozitifle başladım. Pozitif diye devam ettim. Pozitif diye devam ettim. Eksi ve artı yazdım. Sıfırdan küçük olan bölge istendiği için de şurayı işaretledim arkadaşlar. Demek ki benim çözüm aralığım burasıymış. Şimdi birbirinden farklı x tam sayı değerlerinin toplamı sorulmuş ya. Bakın burada bir eksi 1 var. Sıfır var. Bir de 1 var. Hocam bunların toplamı sıfır ama cevap sıfır değil işte. Cevap sıfır değil işte. Gene burada ne var? Bakın 8'in de bu eşitsizliği sağladığını unutmayın arkadaşlar. O halde bir de bunların yanına... Şöyle yapalım 8'e eklerseniz cevap ne olacaktır 0 değil altına bir 0 daha çakacağız cevap 8 olacak arkadaşlar. Evet böylelikle 36. sayfayı da bitirdik. Aslına bakarsanız videomuzun sonuna da geldik. Yani 37. sorumuz kaldı 37. sayfada bir tane sorumuz kaldı burada onu da çözdükten sonra işi bitireceğiz artık fişi çekeceğiz. Ve yine sayfamıza şöyle uzaktan bakmayı da ihmal etmeyin arkadaşlar dolu dolu mükemmel bir ders oldu. Ve eminim ki bu e, dersten sonra artık ikinci dereceden eşitsizliklerle alakalı eğer bir problemim vardıysa artık kalmayacak. Tamam. Pekala. Soru çözmeyi unutma. Bana onun sözünü ver yeter. Soru çöz kardeşim. Soru çözmeden iki dakika video izleyip ben diyorsun ki bu konuyu halledemedim ya. Çok video izledim ama bu konu olmadı. Yani geç bir soru çöz. Kitabın başına geç de bir soru çöz. Bir hallet bakalım. Ancak o zaman anlarsın e, olduğunu. Ancak o zaman anlarsın. Yani çünkü nasıl olacak öyle yani. Ben video izleyeyim. O zaman hani şey yapmaya gerek yok. Soru bankası çözmeye falan gerek yok ki. Ben şu an sınava girmek isteyeyim. Ee, okula da gitmem. Sabahleyin YouTube'a bir girerim. Tamam mı? Sabahleyin YouTube'dan bir girerim başkan. Akşam saat 9'a 10'a kadar. Videonun başında. Hoca anlatır. Ben dinlerim. Kafa sallarım. Hı hı hı hı falan böyle kafa sallanır. Ya o iş yaş. O, o öyle olmaz. Tamam dinliyorsun eyvallah hoş güzel ama Soru da çözmen lazım Soru şart arkadaşlar Tamam pratik yani pratik Yani şöyle düşün ee, Teknik direktör gelmiş Takımın başına bak bu antrenman Böyle yapılır topa böyle vurulur Kafaya böyle vurulur gol şöyle atılır Taç böyle kullanır diye anlatıyor e, Hiç pratik yoksa bu adamı maça sal bakalım yani Neler yapıyor Hadi bakalım 25. örnek Artık son örnek Videonun sonunda da 2-3 dakika beni dinlemende fayda var. 3 üzeri x bölü 2 çarpı x 2'nin mutlak değeri çarpı x eksi 1 bölü x kare eksi 1 çarpı pi üzeri x sıfırdan küçük. Nasıl okudum ama eşitsizliğinin en geniş çözüm aralığını bul demiş bize. Şimdi hemen diyorsun ki daha önceki tecrübelerine dayanarak da sen biliyorsun artık bunları. Hocam 3'ün kuvveti var. Burası sıfır olamadığı için zaten kökü yok ve daima pozitiftir. O zaman ben burayı görmezden gelirim. Güzel. Hocam şunun kökü var 2 ama daima pozitif olduğu için bunu da görmezden gelirim. Buranın kökü 1'dir. Şuranın kökü de eksi 1 bir ve 1'dir. Bakın pi sayısı kaçtı pi sayısı? 3.14 büyüdü yaklaşık olarak. Yani pozitif mi? Benim için önemli olan pi'nin kaç olduğu değil. Pozitif olup olmadığını bilsen yetiyor şu soruyu çözmek için. Pi sayısı pozitiftir. Pozitif bir sayının yine kuvveti negatif falan olamaz. Bunu da görmezden geleceğim bir sürü şeyi görmezden geldik. Bu gitti, bu gitti, bu gitti. O zaman köklerimizi sıralayalım. Eksi 1, 1 ve 2. Sayı doğru mu çizdim? Tablomun bacaklarını çizdim. Sonra içlerini doldurup boşaltacağız şimdi bakalım. Şimdi arkadaşlar 2, 1, eksi 1 ve 1 vardı. Paydanın köklerini zaten içi boş olacak da. Pay kısımlarına bakıyoruz. E burada da eşitlik yok zaten. O zaman onların da içi boş. Yani arkadaşlarım. Şuradaki 2'nin içi boş olacak. Yalnız unutmayın burası mutlak değerliydi. Mutlak değerli olduğu için çift katlı boş olacak tamam mı? Güzel bunu tekrardan sildim. Çift katlı diye yıldız koymayı unutmuşuz bakın. X eksi 1. 1 tek katlı yukarıda. E, aşağıda da 1 var. O da tek katlı. etti çift katlı. Bir de burada eksi 1 var payda kısmında. Ne ile başlayacağım? Hepsi pozitif bunların. E, pozitifle başlayacağım pozitif diye devam edeceğim. Pozitif olacak tekrardan ve burası negatif olacak. Bizden istediği yer neresi? Negatif. Yani şurası. Evet, artık hayırlı olsun. Çünkü benim en geniş çözüm aralığım x'ler neredeymiş? Eksi sonsuzdan eksi -1'e kadar olan açık aralıktaymış arkadaşlarım. Cevabım da bu olacaktı diyeceğiz. Evet arkadaşlar, eşitsizlik sistemi ile devam edeceğiz diğer videoda. Artık o diğer videonun konusu. Şimdi sevgili arkadaşlar, dediğim gibi Tekrar ediyorum. Yine sakın sakın unutmayın. Arkadaşlarım kitabı aldınız elinize. Eyvallah. Teşekkür ederim kitabı aldığınız için. Değil mi? Bana kıymet verdiğinizi düşünüyorum kitabı aldığını çünkü Çünkü emekte e, yazdım. E, hani bir emek sarf ettim. Gecemi gündüzüme kattım. Sizler daha düzenli bir şekilde dersler işleyin diye size bunu yaptım. Evet gerçekten de daha düzenli oluyor. Yani şöyle dizgili mizgili bak böyle sayfalar net falan çok güzel oluyor. Bu çözerken de beni şevke getiriyor. Dinlerken de seni şevke getiriyor. Güzel bir olay bu. Şimdi kitabı aldın. Hoş güzel ama. Hani bu şu kitap vicdanını rahatlatma kitabı olmasın senin için. Yani hani ben ders çalışıyorum diye görünmek için bu kitabı alma. Bu kitap harbiden güzel bir kitap eyvallah. Fakat tek başına. Kamp videolarını dinledin benden doldurdun yetmez. Ya sen hangi kitabı alırsan al tek başına böyle hocadan dinleyerek yetmez. Mutlaka yanında bir soru bankan olsun. Mutlaka yanında çözeceğin konudan sonra hemen tekrar edeceğin sorular olsun. Ya hocam sizin kitapta testlerde de yokmuştu. Işte, small medium var large var eyvallah ama yetmez ya kardeşim yetmez diyorum anlasana yetmez ya. Onları ne yapacaksın? Ya bu kitabın yetebilmesi için benim sana 900 sayfalık falan bir kitap yazmam gerekiyordu. Tamam mı? Dolayısıyla yapman gereken şeyi söylüyorum. Ya konuyu dinledin. Eyvallah. Git sorunu da çöz be kardeşim. Tamam mı? Hem de konudan hemen sonra sıcağı sıcağına çöz. Bunları yapmazsan olmaz. Bakın bu zamanlar bir daha geri gelmez ayağınıza. Sınava yaklaşık olarak bir 180 gün falan var. Tamam mı? Bu fırsatlar bir daha ayağınıza gelmez. Ya yemin ediyorum. Ee, dündü Böyle televizyondan tamam YouTube'da gezinirken kendi videomu gördüm açtım videoya giriş yapıyorum bir karşılama ekranı var karşında bakın şurada tam şöyle hoca anlatıyor seni karşılıyor diksiyonunu konuşmaya çalışıyor ki ben böyle gerçek hayatta da biraz Ankara şivesini kullanan bir adamımdır diksiyonunu konuşmaya çalışıyorum diksiyonlu konuşmaya çalışıyor böyle sana güzel bir sunum hazırlamış ee, yan tarafta ne işleyeceğini görüyorsun Dersten hemen önce kitaptan sana neler, neler yapacağını gösteriyor. Bu kitabı nasıl kullanacağını anlatıyor. Hangi sayfalar işleyeceğini söylüyor. Bugün 25 tane örnek çözeceğiz de, dedim mesela videodan önce. Sonra diyorum ki hadi bakalım geçelim sorularımıza diyorum. Soru ekranı geliyor şöyle. Soru ekranı geldi. Bakın ne güzel muntazam bir çerçeve. Bu çerçevenin içerisinde sana ders anlatıyor hoca. Canı sıkılmasın diye de burada kendini gösteriyor hoca. eyvallah. Yukarıda işleyeceğin konular ve işlenilen konular, işlenilen, işlenilen konular hepsini gösteren bir tablo var. Böyle gayet sana şık. Kaliteli olsun ya da gidip işte mesela 1080p 60fps'de falan böyle videolar çekiyoruz. Yani her şey önüne serilmiş durumda. Bu sadece benim için değil yani diğer hocalar da bu şekilde kaliteli sunmaya çalışıyorlar. Ve bunun sebebi şey değil hani arkamıza ışıklar koyalım da. Ee, biz de işte bu işi kaliteli yapalım Kaliteli görünelim de abone sayımız artsın da Şöyle böyle böyle değil Benim 2 hafta önce e çektiğim video 300 izlenmiş ama ben hala o seriyi devam ettiriyorum Yani amaç Şöyle düşünün ben bir okulda çalışmış olsam O 300 kişiye de ulaşamayacaktım ki Bunu ben bu şekilde düşünüyorum Tamam mı Dolayısıyla sen de artık gözünü aç ve de ki Lan bu hocalar bizim için bunları neden yapıyorlar Bir düşün bakalım Aklına ne gelecek Bunu neden yapıyoruz ya senin için yapıyoruz güzel kardeşim yani O zaman madem öyle senin için yaptığımızı idrak edebiliyorsan, Bu cümleleri de senin için sarf ettiğimi lütfen düşün Ve de ki ha hoca mantıklı söylüyor Lan bu hoca bizim kötülüğümüzü niye istesin ki? Lan neden isteyeyim ben sizin kötülüğünüzü? Lan yani bu amacım ne olabilir ki? Beni izleyen arkadaşlar kazanamasınlar Neden böyle bir şey düşündüm ki? Kazanmanızı isterim tabi ki Dolayısıyla söylediklerimi yapın arkadaşlar Kamp kitabı artık hangi kitaptan çalışıyorsan Hangi hocayı dinliyorsan Bu hocaları dinledikten sonra beni dinledikten sonra Gidin 2 dakikada bir soru çözün ya Lütfen bir saatinizi ayırın Bir saat bir saatlik soru çözün Mutlaka bak şunu çok iyi kavrayacaksınız Aydınlanma yaşayacaksınız Işığın içine doğacaksınız ya Diyeceksiniz ki ulan anladım lan Harbiden anladım ve size bir şey diyeyim mi Bir daha o konuyu öyle kolay kolay Unutmazsınız arkadaşlar Evet artık Noktalayalım ya değil mi sizde canınızı sıkmadan. Evet, umarım sevgili arkadaşlarım dersten keyif almışsındır Umarım konu içinde gayet açıklayıcı olmuştur diyelim ve artık noktalayalım videomuzu ya bitsin. Çünkü dilim damağım dönmemeye başladı ki yaklaşık da 1 saat 10 dakika falan olmuş. Gençler, sonraki videoda eşitsizlik sistemlerini işleyeceğiz. O videomuzda görüşürüz. Sizleri seviyorum. Hoşça kalın. Sağlıkla kalın ve tabii ki bol bol matematik çalışmayla lütfen unutmayın.